Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgür Çetin ben Osman Tufan Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz Bugün böyle farklı bir açılış yapıyoruz Ford'un torna custom kastım hibrit modelinin içindeyiz Osman böyle bayağı bir geniş überlik über yok Türkiye'de ama überlik bir arabasında gibi bir açılış oldu Evet altı koltuk var şurada Evet üç karşıda üç burada gayet güzel ama bir kol ayağıma Var ya Osman var. Gör, görmüyor musun? Bak göstereyim sana. Bak şuradan. Çekiyorsun şunu. Hop. Vay adamlar. Yapmış. Her yere bardak Herhalde. mı koymuşlar yalnız? Önden, bu arada. Bu, güzel olmuş ama bu. Bu Hoş. koltuk sistemi 30 farklı kombinasyonla işte istersen böyle yan. Şimdi şu an mesela karşı karşıya ama koltukların şu şekli şuradakinin şekillerini değiştirip bunları ee, öne doğru çevirmeyiz, arkaya doğru çevirmeyiz, ne bileyim yan iki, yana iki, sırrı iki iki yapmanız falan gibi. Arkada zaten bagaj var maşallah buraya ben evet. bile otururum yani rahatsız resmen. Çocukları at arkaya. <gülüyor> evet. Çocukları 8 kişi 10 kişi bana tahtaya çıkacaksınız şu aralar olmaz ama pandemi falan var. Atarsın bunu gezersin. Bu arada içeride çok güzel klima ter tertibatımız var. Ee, güneşliklerimiz var şöyle. Evet, ben burada kapattım. Evet şöyle açıyor, açabiliyorsun. USB'ler falan yerleştirmişler. USB'ler nerede vardı? Ha şurada. Köşelerde var. Şurada i̇ki da var ikişer tane. tane. Var. Bardaklık ee, yine bak bu aşağıda da var. Evet, Her yer bardaklık var. abi. Şuraya klima şeyi yerleştirmişler. Evet evet klima ayarları var. Ayarları zaten buradan klimayı açıyorsun. Yine Kapatabiliyorsun bunları da alan, bu insan. arada. Çok güzel. Şöyle istiyorsan hava gelmesin. Arka taraf güzel bence ya. Hoş yani lüks. Çift tarafta da kapı var o da güzel. Evet iki tarafta kapı var ve kapı bak şu şekilde çok güzel kapanıyor. Hani otomatik böyle, değil. Otomatik manuel. değil ama çok rahat kapanıyor. Yarı otomatik. Evet. <gülüyor> bak şimdi Hatta şöyle ya bak. Gidiyor. Süper. Kapanıyor. Hatta ben de bunu açayım. Yani <gülüyor> sürgülü sistem güzel yani hani böyle. Tek elle açılıyor yani rahat. Şey yapmanı gerekiyor. <gülüyor> şöyle bir şey mesela. Yani. balansını Gayet iyi ayarlamışlar dengeyi. Güzel kapanıyor yani. Ve i̇ki kapı da kapanmış şu anda. Gayet Güzel yani ama böyle o diye muhtemelen o balansı bozarsın. <gülüyor> bozarsın. Evet. Tasarımından bahsedelim biraz istersen abi yani ticari bir araç olmasına rağmen bence güzel, yakışıyor. Çok diye. estetik bir tasarım var. Evet. Ford'un işte bizim son dönemde incelediğimiz işte Focus'u var. Focus'a baktık biliyorsun Focus, incelemiştik. Kuga falan. Kuga falan. Diğer modellerindeki o tasarım anlayışı var. E, teknolojik bir araç, onlardan Yüzletleri da. Müzletleri vesaire. Şurası busun hepsi güzel. var. E, Bizet Zenon farlarımız var. Onlar da gayet e, başarılı. Tasarım olarak güzel. Her tarafta algılayıcılar var zaten. hani evet, arabaya... sensörler on numara yani diğer araçlarda arkadaşlar biliyorsunuz hani sadece ön arka olur ama bunun her tarafına Ford 60 Buraya da bir tane buraya da bir tane neresi tavana da bir tane sensör koyacakmış kuşmuş Aynen. geliyor dikkat et diye. Ama tam bu dediğim gibi überlik bir araba veya böyle tatile çıkacaksın kalabalık aileleri için. Bu ne biliyorum abi şoförlüğün olacak. Sen oturacaksın arkaya böyle. Değil mi? O seni getirecek. Gezelim getirecek. falan. Onun haricinde yoksa. Ya işte şimdi tatil diyoruz ama şu pandemiden dolayı tatil olmayacağı için işte. birazcık e, şey oluyor. İşimiz buruk söylüyoruz. <gülüyor> evet, evet. Otomobilde 48 voltluk bir pil bulunuyor. O, o pille beraber aracın yakıt tüketimi bir parça daha düşüyor. Bunlardan biraz da bahsedeceğiz göreceğiz zaten ne kadar düştüğünü. Ne kadar düştüğünü yak, göreceğiz. Ne kadar yakıtlar vesaire size söyleyeceğiz. Orada biraz sürpriz veriler var. Evet, bazı sürprizlerimiz olacak orada. Fabrika verilerine göre biraz daha yüksek biraz değerler, bulduk. değerler bulduk. Ama muhtemelen bunun hibrit olmayan daha fazla yakıyordur ama bence 2.3 tonluk bir arabaya göre yakıtı fena değil diyelim ama yani o, evet, o detayları. Zaten fabrika detaylarına baktım bu kadar az nasıl yakıyor dedim yani. Evet. Hani çünkü o iddia edilen rakamları normal bir dizel araç zer zor tutturabiliyor. Hani bu aracın 2.5 ton kocaman minibüs sonuçta bu. Evet. Biraz tutturabilmesi zordu. mucize olurdu. Olmadı. Olur <gülüyor> Evet, Vallahi iç mekan böyle, iç mekan böyle. Öne geçelim, Öne biraz geçelim. aracı sürelim, evet. bakalım, bir kısa bir yolculuk yapalım. Ama aslında iç, iç mekanı ben beğendim bu. İç mekan güzel, Bak. koltuklar, tasarımlar, renkler, Özellikle şey olayı çok iyi, koltukları istediğin gibi, gibi ayarlayabiliyor olman. olman çok güzel. Ee, yalnız işte ben böyle gidemem mesela, miden bulanır benim. Yani o zaman ters, ters, ters çevirsin abi koltuğu. Yani burada bu? oturacaksam sorun yok ama karşıda. İşte söyledim ya bu tarafa doğru çevirebiliyorsun koltukları. Bir de mesela şey olabilir abi. Bunları hani bir tık daha geriye atıp bu koltukları ne bileyim şu ortaya bir tane masa koyabilirsin. Yapılabiliyor mu bilmiyorum. Şurada bir yerleri var mı? Bunlar yok. Ama bunlar komple çıkıyor anladığım kadarıyla. Hayır, bir, bir ilerleyecek yer yok şu anda. Komple çıkabilir. O zaman daha büyük bir alan elde edersin. Aynı. Koltukları eve koyarsın, garaja koyarsın hani yük taşımak için de filan kullanılır yani bu bayağı Anladım, dolap, dolap taşırsın bu araç yani. bence yük taşımak için yazık yani yazık ya tabii o ayrı konu da yani yük zorlarsan için daha kötü bir şey <gülüyor> <gülüyor> o, o, o, o kadar lüksü o yükler hak etmez yani <gülüyor> ya, doğru söylesin o zaman şimdi öne geçelim bakalım evet. e, sürüş deneyiminin bizlere neler vadediyor Ford Tourneur Custom Hibrit evet Osman şimdi geldik yine aracın içinde bir evet, sürüş bir deneyimi hibrit Tourneur Custom valla ben hibrit olayını çok anlayamadım açıkçası hani test ettiğim süre boyunca buradaki hibritten kasıt nedir ne değildir ne bileyim çok böyle anlamış değilim sen ne diyorsun bu konuda abi 2-3 <gülüyor> gün kullanabildik bu aracı biraz daha ben şimdi karşılaştırmaları da yapacağım ilerleyen dakikalarda ee, normal sürümü bu arabanın e, hybrid olmayan sürümü de var işte iki mesela ben ondan bilgi veriyorum 185 beygir bu arabanın gücü 2 litre bir EcoBlue motorumuz var dizel 415 newton metre de torkumuz var aracımızda Şimdi 8 artı bir olarak geçiyor. 2357 kilogramda ağırlığımız mevcut. 6 ileri manuel bu. Bu evet. hibrit olanda otomatik vites yok. Bunun otomatik vites olup ya da manuelde olup şey versiyonu da var bu arada. Hibrit olmayan sürümü de var. Aynı özelliklere sahip. Şimdi 48 voltluk bir pil var. Hemen şurada benim oturduğum koltuğun altında. Burada. Evet bir pilimiz mevcut. O pil... Aracın işte belli özellikleri ne şey sağlıyor? Ee, güç. güç sağlıyor. İşte klimayı da, ısıtma, soğutma vesaire gibi şeyler için yani güç bunlar sağlıyor. motordan değil. Evet. Bu, bu prizden besleniyor. Evet. Bunun hibriti biraz öyle. Hani Yani dolayısıyla hani klimayı açtığımızda vesaire motora ekstra yük binmiyor. Yakıt tüketimi biraz da düşük oluyor. Hatta ben kağıt üzerindeki veriler de var elimde. Onları da çıkardım. Mesela bu modelde şehir içinde 6.2 gösteriyor. Şehir dışı 6.3, ortalama yine 6.3 gösteriyor. Hibrit olmayan da 7.4, 6.6, 6.9 olarak belirlenmiş durumda bu. Yani hibrit olmayana göre bu bir yaklaşık 1 litre daha makul şey yapıyor. Peki acaba realde gerçekte rakamlar bu mu? İşte sen orada bir bakıyorsun 98 km oldu dedin değil mi? Evet 99.6 km, km yapmış şu anda. Ve ee, tamam seni bekliyoruz 10 .6 dakikadır 6 .6 ya Allah Allah, Allah. Allah Allah Hayret bir şey ya Adam, neyse, bir şey sallana, sallana sallana iş yapıyorlar ya <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Kaydımız da bolsun ya Allah olsun be bunu da koy gitsin ya Allah <gülüyor> Allah. Adamı ya. bekliyoruz 10 dakikadır bir de hareket yapıyor ya Neyse 99.7 km Yol yapmışız Evet Bu arabayı test ettiğimiz süre içerisinde Ve şu anda 9.6 litrelik bir ortalamamız var bizim Evet valla ben biraz ee, trafikte kullandım. Ben Nasıl de trafikte, trafikte kullandım. kullandım ama şöyle bir şey hani mesela bizim desteklemediğimiz diğer bilgisayarda da 5000 kilometre bir yol, yol yapılmış. yapılmış. Onda, Onda da, da, da yine 9.4. Yani, yani bu 6 nokta, e, şehir ortalama 6.3 diyor. Nerede ölçtüler yani onu bilmiyorum. Alt, alt, yani o e, Bayburt gibi bir il Hayır o zaman ben şöyle düşünüyorum. Ben o falan. zaman şöyle düşünüyorum Osman bu arabanın 6.3 ise hani eğer demek ki ya da 9.9 ise diyelim e, Hibrit olmayan sürümü daha mı çok fazla yakıyor onu düşünüyorum açıkçası. Ya burada hibritten zaten ben çok fazla açıkçası hibritin bir şeyini hissedemedim. O yüzden Hı -hı. sana da sordum hani şöyle klima açalım da var hibritten yararlanalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, Bu arada teknolojilerinden de bahsedelim. He, teknolojilerinden ya. bahsedelim. Açıkçası ben hani ilk bindiğimde de mesela Alperen test ettik ona da söyledim. Yani baktığın zaman bir minibüs. Bir minibüste olmayacak, hani beklemeyeceğin teknolojiler var. Fazla fazla var yani. Yani hani turnuva kastım deyince insanlar hani ya, ya, ya, ya transporter hani ayarında bir araba bu arada merak edenler ya olabilir. Aynen öyle. Ama bayağı bir donatmış Fortnite bunu. Şimdi abi burada bakıyorsun şerit takibinden tut, koltuk kısıtmasından tut, otomatik parkı bile var. Otomatik parkı evet. ki bu uzun şasalı bir araba. Evet hani yani öyle. Evet. otomatik park koymak ne bileyim biraz <gülüyor> hani Ford ya koy koy elimizde fazla modül var buna da koy gibi bir şey olmuş herhalde evet. Çünkü şöyle bir şey bu aracı zaten park etmeyi bilmeyenden ne derece kullanabilir ben de soru işareti yarattı Şimdi ben biraz bu pakete dahil olan mesela bunda hangi pakette var ha, ondan Teknolojilerden bahsedeyim. bir bahset abi sonra değerlendirelim Şimdi yine. test aracındaki opsiyon donanımlarda bize söylendi zaten Bu çapraz trafik öre sistemi var e, kör nokta yöre sistem var. Aynalarda görüyoruz zaten. Maşallah aynalarda evet. çok büyük ve aynalar iki parçadan oluşuyor. Aynalar çok hoşuma çok iyi. gitti benim. Ya. Alttaki ayna çok daha alttaki geniş açıyor. Her yeri gösteriyor Her yeri gösteriyor. Maşallah. Hani alttaki evet. ayni varken zaten kör noktaya gerek bile duymuyorsun açıkçası. Aynen. Ben de anif kedim. Hint, B-Zenon dinamik ön farlar var. İşte e, evet. viraja göre ayarlayabiliyor kendini. Yündüz falan da çok hoşuma gitti. Tam böyle para evet. kapsamış güzel. Şimdi ileri güvenlik paketi var bu otomobilde. İleri güvenlik paketinde neler var? Akıllı adaptif hız kontrol çarpışm önleme, yardımı ve yayı koruma sistemi ki bu Ford'un bizim daha önce incelediğimiz evet, Kugame. modellerde de vardı. E, so, Fokus'ta falan da vardı. Focus'ta yani. da vardı. Diğer modellerinde de vardı. E, şerit takip sistemi var. Söyledin az önce. Şeritte kalma ve şerit izanlama yardımcımız var. Türkçe navigasyon var. Bu zaten bu ekranımızda evet. geliyor zaten. Bu güzel bir özellik. Bir park paketi var. Senin ve benim de hani anlamsız bulduğumuz biraz. Gelişmiş otomatik park asistanı. Yan park sensörleri hani arabanın önünde arkasında bir şey olduğu zaman sana o, uyarı da bulunuyor. E, yan sensörlere bir değinmek istiyorum hemen. Lafı geçmişken Hani yan sensörler deyince arkadaşlar arabanın her tarafında sensör var. Genelde araçlarda hani ön tarafta bir de arka tarafta olur. Ama bu uzun bir araç olduğu için yanlara bile koymuş Ford. Hani mesela göbek tarafından bile böyle bir cisim yaklaştığında direkt size gösteriyor ekranda. Ee, bu arada standart donanımlara bakalım. Otomatik yan ön farlarımız var. Yağmur sensörlü sileceklerimiz var. Ee, Sync 8 e inçlik dokunmatik ekranımız. Geri görüş kameramız var. 230 voltluk hemen şurada bir ön tarafta bir e, prizimiz var ama hep söylüyorum ne yapıyoruz ütü bağlamıyoruz <gülüyor> <gülüyor> yine ütü esprisini evet. geç ya ama kettle falan gibi mesela yüksek akım çeken e, ona bağlanmaması zaten. gerekiyor onu uyaralım biz her zaman uyarıyoruz 3 e, sıra teknik koltuklarımız var bu ön taraftan bahsediyor arka yolcu bölümü cam güneşliklerimiz ısıtmalı ön camımız var e, tabi bu paketlerle beraber aracın fiyatı 345.300 lira oluyor pardon bu çıplak fiyatı 345.300 paketlerle beraber aldığımız zaman da 360.500 oluyor bu aracın. Şeyleri ben çok beğendim. Şuraları yumuşak ama aşağıya yani buraların açıkçası bu, evet. bu tarz bir arabada sert Çok da dert olması olması değil. Yani. Evet çok da dert değil ama ön konsol birebir işte bizim fokusta gördüğümüz i̇şte, direkt kopyalara yapıştırdık tarzı evet, bir şey gördüğümüz birebir birçok tuş var. İşte kumanda tuşlarımız var. Şu var bu var. E, geniş bir e, torpido gözümüz var. Ya göz var. Buraya koymuşlar. Ön iki tane göz var göz burada. Göz koymuşlar. Evet, mesela Burada yine çakmak girişiyle şey var. USB Şurada bir koymuşsun. bardaklık var. Burada bir bardaklık var. var. Burada bir Burada bardaklık, bardaklık var. var. Şurada her iki yer. kişi oturma buraya bir şey koymuşlar. Buraya bir bardaklık var. Hani yani yeter ki sen bir şeyler iç. iç i̇çmek için teşekkür <gülüyor> i̇ç, Ben değişim. her yere koydum. <gülüyor> evet o o manada <gülüyor> güzel olmuş. Ben o taraflarını da beğendim. Şurada bir USB koymuş. Onun yanına hemen çakma koymuş. Bu arada bunun start stopunda şu dikkatimi çekti benim. Boşa aldığında da araba start stop'a giriyor. Yani boşa aldığın zaman araba durduruyor motoru. Normal Hı. şartlarda öyle bir şey olmuyor. Yani en azından şimdiye kadar test ettiğimiz araçlarda boşaldığımızda motor durmuyordu ama bilmiyorum belki manuel olduğu için böyledir. Bunun evet, otomatiği yok aile. bu arada. Belki soranlar olacaktır. En azından biz bu testi yaptığımız 2021'de otomatiği yok bu araba. Yani olanın otomatiği yok. Stabu kapatayım bu kapatayım rahatsız edeyim. Bu arada sürücü tarafında Osman senin orada bir e, tutamak yok. Burada var. O tutamak gibi bir şey. Burada gözlük, gözlük şeyi koymuşlar. Şurada bir cep var mesela bak böyle bayağı elin giriyor bu cebe. Evet. Böyle güzel yani şeyleri falan. Ya göz açısından hani e, bayağı bir donatmışlar. Bu arada, buralarda da polis olduğu evet. var. Ave meyme tutuyorlar girmeyin <gülüyor> yasak gerçi yani yasak. Kontrol kalmış. yapıyorlardı rutin kontrol diyelim. Ee, yani gelen itibariyle beni araç açıkçası tatmin etti. Hani şu vitese oluyor çok güzel değil mi? Tam böyle. <gülüyor> aslında biz on şey dedik şöyle yerden şöyle gösterdi <gülüyor> <gülüyor> olur ya. Şoför <gülüyor> son <Şöfersen> bas kaza. <gülüyor> Ondan olsaydı şimdi. Ya yani şimdi şöyle tam bu araba <gülüyor> ne biliyor musun? Übellik araba. Türkiye'de yok da Uber. <gülüyor> Uber. Tam üverdik. Tam. Yani zaten bizim de aklımızda iko geldi. Hani arka koltukta arka taraftaki biraz yaşam alanının rahatlığı, lükslüğü, perdeler, merdeler var mesela. USB koymuşlar. Şurada mesela ayarlanabilir e, klimalar falan. İşte oralara geçince anlatacağız yani o detayları hani da. De ben tam e, Uber arabası bu. Onları görünce direkt zaten aklıma o geldi. Bunu al direkt. Uber'e evet. Uber çıkalım. Çık yani. O o tarzda bir araç olmuş. Yani e, uzun seyahatlerde güzel bir araç açıkçası. Ben, ben şimdi şöyle düşündüm bu araba ilk bize. Bastığın e, zaman gidiyor bak. Gördüğüm 415 Nm tork. Hani öyle hamtal bir araç değil. Ya şeyi ben şunu düşünmüştüm açıkçası. Şimdi bu ticari bir otomobil ya. Şimdi ticaret yapan adam için bu 1 litre. Mesela 1 litre bir fark var. Kaba bir hesap söylüyorum. Kaba bir hesapla. Bu 1 litre fark hani... Aradaki fiyat farkını vermeye değer mi? Çünkü mesela belki şunu merak ediyor olabilir. E, okuyucularımız, izli, bu videoyu izleyenlerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz diyelim. Hani bu araba yerine ben bunun hibritini almasam kaç para abi diye sorulabilir. Bu arabanın çıplak, yani donanım paketli olmayan halinde e, 285 bin liraya alıyorsun. Manuel hibrit olmayanla. Bunun e, Donanımlısı aynı hani özelliklerde olanı hibrit olanı 345 bin lira 285 345 yani kaç para bir fark var. Bir, ile olma i̇şte yani. 45 Aslında, oradan, 15 oradan 60 bin lira bir fark var. Kendi olur. görüşümü söylemem gerekirse ne bileyim ben bunun hibrit olayını dediğim gibi çok fazla böyle hani e, anlayamadım. Açıkçası. Şimdi şöyle işte ben, faydasını da en azından kullandığım süre içerisinde şu anda bakıyorum 9.6 litre yani. Acaba hibrit olmayan 11 litre falan mı görüyor? Onu da bakmak lazım şimdi. Bilmiyoruz i̇şte onu, onu, diyor. Diyor. onu diyeceğim ben de. Yani hani o aradaki 60 bin lira vereceksin ama diyelim ki sen 50 bin kilometre yapıyorsun yılda. Sonuçta bu ticari bir araba. Evet. Yapılır yani. Hani bir mal taşıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Yani içim kullandığına var. Evet. Yani orada o 50 bin ya da belli bir kilometre diyelim ki 20 bin kilometreden sonra kurtarıyorsa öyle bir 60 bin lira verilebilir. 20-30 bin kilometreden sonra. Hani bir yatırımın geri dönüşü anlamında söylüyorum. Öyle bakmak lazım. Bir de tabi bu otomobiller ben onu söylüyorum. Ee, Elektrikliğe doğru geçişte son durak. Yani elektrikli, yüzde yüz elektrikli. Çünkü bu arada onu söyleyeyim ben. Bilmeyenler vardır belki Avrupa'da filan bu tarz ticari araçların yüzde yüz elektrikli modelli satılıyor şu anda. Evet çıkmaya başladı yavaş yavaş. Türkiye'de Türkiye yok. Türkiye'de hiç görmedim. Ya. Gelir Türkiye'ye de. Ya. Türkiye'de evet. Gelecektir muhtemelen. Ama bunların mesela böyle büyük hem de yani şey de değil, küçük değil. Yüzde yüz elektrikli modelli satılmaya başlandı. Ee, onlardan önce son durak ben sana söyleyeyim bu bu iş yani ben zaten elektrik artık ya biliyorsun birçok otomobil firma satır reklamlarında bile diyor yani elektriğe geçiyor diye bunu resmen söylüyorlar dolayısıyla ticari araçlarda elektriğe geçilmesi yani belki biraz daha geç olabilir neden diyeceksin abi çünkü biliyorsun bunlarda hala bir mevzu sorunu var mı var evet e, ticari araçta da biliyorsun bazen geri geliyor. Günde adam bir depo mazot yakıyor yani. Evet o da 700-800 km. Mini yani mi? E, şimdi bu elektrikli olduğunda ne kadar verimli olur? O da biraz soru işareti. Şimdi adam atıyorum. E, bütün gün çalışacak. Aralıksız çalışıyorlar. E, şimdi şarjı bitti araba. Ne diyecek? Dur ben şurada 2 saat, saat şarj edeyim, şarj edeyim arabayı diyecek. Öyle bir seçeneği çok fazla olmayabilir. O yüzden elektrikten ziyade biraz daha böyle hani hibrit motor seçeneklerinin çarpışma önleme yardımcısı belirliğe girdi bu arada. Ee, hibrit motor seçeneklerinin biraz daha ben bu otomobillerde, ticari araçlarda yaygın olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Ama Türkiye'de bu arada çok yok ticari araçlarda hibrit. Evet. Yok. Ama olabilir işte Olur. ilerleyen dönemde. Evet. Ya bir yani şey... Elektrikten önce belki hibrit i̇şte seçeneği o... kullanıcılara da daha makul gelebilir. Ya tabii işte o zaten şu anda binekte de aynı şey, bir trend var ya. Toyota'nın işte bütün otomobiller neredeyse hepsi var şu evet, anda. Hepsine çıkarıyor. Hepsini hepsine çıkartıyor. Hepsini çıkarttılar yani. Çünkü neden dediğin sorundan dolayı sen buradan Kayseri'ye gideceksin. Nasıl gideceksin abi ha, elektrikliyle? Hani her zaman hızlı şarj bulamayabiliyorsun. Başka sorunlar olabiliyor vesaire vesaire. Tabii bunlar başka konular ama hani biz burada bunu mu alayım onu mu alayım gibi bir soru olduğu zaman neden tercih edilmesi gerek hususunda biraz fikir vermek için yani sonuç olarak toparlamak gerekirse ben otomobilin içi yani donanımı, güzel şeyli olsun beni tatmin etti hani evet. bir ticari araca göre Ford yine yardırmış Allah için hani fiyatıyla da kıyaslayınca normalde şu donanım bir otomobilde olsa mesela fiyatı da bundan çok daha pahalı olurdu ama bu ticari araç olduğu için Biraz daha makul e seviyelerde. E bir şey test ettik, Kuga'yı biliyorsun, 500 bin lira. Aynen öyle. Burada olan donanım var yani neredeyse. Evet zaman? yani motor aynı zaten neredeyse. Aynen öyle. Ama baktığın zaman fiyat olarak neredeyse Kuga'nın ikiye katlıyor. Bunda da bütün hani yok yok yani fazlası var. Eksiği, eksiği yok. yok. Evet. Hani nedir bir üç boyutlu kamera falan yok ona da gerek yoksa. Yani evet o kadar da olmasın zaten. Yani, yani. adam otomatik parkına kadar koymuş, koymuş. daha koy. Sen kullanırsın kullanmazsın Aslında o biraz. Onu. E farklı bir şey de ama var bunlar var mı evet var. evet var bunu da koymuş yani Evet teknoloji okuyu takipçileri izleyicileri e okuyucularımız bu e şeyimiz her şeyimiz canlarımız, yerlerimiz <gülüyor> aracın içindeki maceramız burada sona erdi şimdi aracın dışına çıkacağız son fikirlerimizi söyleyeceğiz ve videoyu kapatacağız Evet bir videonun daha sonuna geldik Osman ne düşünüyorsun araç hakkında hibrit olması ya hibrit olmasından çok bir şey anlamadım Evet. Hani e, farklı bir hibrit modeli denemiş Ford çünkü burada. Zaten içeride de bahsettik bundan. Evet. Yakıt tüketimi biraz ortalamanın üzerinde. Yani en azından fabrika verilerinin Ve üzerinde. Verisinin üzerinde biraz. Hani bana göre deseler ya bu araç işte 9.5 litre falan yakıyor. Yani normal derdim. Hani kocaman araç çünkü. Evet. Ama günün sonunda fabrika verisinde bakıyorsun 6-7 litreden bahsederken Ama ağır... ağırlığına göre çok değil o yani yakıt İşte diyorum ya Lire. normal. Normal Ama yani. Ama fabrikanın verisini sen kalkıp da 6-7 litre deyince Beklenti Burada oluyor biraz. Bu da yakınca evet. yani biraz fantastik bir durum ortaya çıkmış oluyor. Onun haricinde donanımı, teknolojisi vesaire zaten... Çok on numara. On numara. On bahsettik numara. bunlardan. Hani bir ticari araç gibi değil açıkçası. Ya aynalar bile kapanıyor yani. yani ticari bu arana araç. kadar. Woo! Dedik ya abi otomatik Otomotik park, park var ya. sistemi falan var. Şu basıyorsun park ediyor park kendime ediyor de tabii yani ihtiyaç var. Ayrı konu. Yani. Evet. Fiyatından falan zaten bahsettik. bahsettik. Yani bence o fiyatlara hani bu teknolojiye göre çok absürt bir fiyat değil. Değil. Ben de aynı fike fike gerekiyor. Ee, aynı fikir. E, onun haricinde rakipleri vardır tabii. Ama yine de dediğim gibi rakipleri bu kadar donanım sunuyor mu sunmuyor mu ona da bir bakmak gerekiyor. Ki ben açıkçası çok fazla bu donanım seviyelerinde olduklarını düşünmüyorum. Ee, yine de hani inceleme fırsatımız olursa onları, onları da inceleyip karşılaştırırız Biz vesaire. Yaparız. Evet. evet. Ben de beğendim. Tasarımını beğendim. Teknolojilerini beğendim. Fiyat da Osman da söylediği gibi bence de rakiplerine göre makul bir noktada eğer böyle bir ihtiyacı olan varsa bu modele de bir bakmasını öneriyoruz. Videoyu kapatmadan önce kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alarda takip etmenizi öneriyoruz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. kalın